Dostlarım ben Serdar ve Bioshock Infinite e hoş geldiniz. <gülüyor> Uzun zamandır e, serisini yapmak istediğim bir oyundu. Beni çok heyecanlandıran, çok e, coşturan bir dünyası hikayesi olan bir oyun, karakterleri olan bir oyun. Ve lafı uzatmadan hadi oyuna başlayalım hikaye aksın. Orta iyidir ya. Orta seviyesi şu an bizim için iyidir ama dediğim gibi e, ileride bir ara bu oyunun 1999 modunu açıp gidebildiğimiz yere kadar e, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yapacağız bunu. O zaman devam edelim abi. Hadi başlayalım. kişinin aklı e, ol, hiç olmadığı yerde e, anılar üretmek için kendini zorlar 1912 Main kıyısı to to what? standing I've planned on it. So you expect me to shoulder the burden? No, I do expect you to do all the rowing. And why is that? Coming here was your idea. My idea? I've made it very clear that I don't believe in the exercise. The rowing? No. imagine that's wonderful exercise. Then what? The entire thought experiment. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed.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 Burada kalırsam ne olacak acaba? Yukarı tırmanmazsam biraz didikilirsem. Bir <gülüyor> <gülüyor> okay, az çok bu tepkiyi verecekler. İyi bari. Ben gidiyorum. We'll be hmm. Hey! Somebody meeting me here? I'd certainly hope so. so. It does seem like a dreadful place to be stranded. Now well, maybe there's someone inside. <gülüyor> Kafalar hazır mı arkadaşlar? Yakmaya hazır mıyız? Kafalar hazırsak başlayalım o zaman. <gülüyor> Aha. E, bunu olabildiğince sade, öz ama yoğun bir e, hikaye deneyimi olmasını istiyorum arkadaşlarım. O yüzden ee, Diyalogların olduğu kısımlarda, anlatımların olduğu kısımlarda kesinlikle soslayacağım, hiçbir şey edemeyeceğim. Ee, ve aradaki alakasız yerleri de keseceğim ben böyle yağma mağma yaparken keseceğim. Sol soy üst tarafta yazıyor bu arada şey yapmayanlar için, görmeyenler için. Okey. Hadi gidip kızı getirelim o zaman. I guess you're expecting me. When I'm Fromsa bunlar şey. From Someone D. Sizleri buradan e, şey yapacağım diyor. Öndelik edeceğim. Hazır da olun. Geliyor. Onu durdurma onu durdurmalısınız. Okay. Bizi de durduracaklarmış. Ve haritanın üzerinde gördüğümüz kocaman bir rota var Kuzey Amerika'yı olduğu gibi şeypan Kolombiya. Shit. Bizi hayal kırıklığına uğratma. Okay. Bu adamın kim olduğunu hiç bir zaman çözemedim ee, hikayede. Yani bizden önceki eleman mı gönderilen ama başarılı ol olmayan yoksa. Neyse hikayenin tam olarak hikayede tam olarak neyin, nelerin döndüğünü bu arada seriden sonraki başka bir videomda açıklayacağım. Ee, Baya her şeyi kurgulayacağım, hazırlayacağım başka bir video daha olacak. Ee, ama bunu da burada bırakıp şeyi devam edelim. Oyunu devam edelim. Maine'i de New England'ı severim bu arada. Küçük bir not. We demand that bunun da bir anlamı var. Bunu da şey yapacağız, çözeceğiz. Hmm. Wow, her defasında etkileyici, her defasında etkileyici. Tamam, şey güzel ya. <gülüyor> <gülüyor> Attention. Uh, Ascension. Ascension uh, in the count of five. Uh, five. No, count no, of no, no Three. Uh, two, two. One. Uh, Ascension. Uh, attention uh, All right, just stay calm. Five feet. Ten thousand feet. Fifteen thousand Her defasında etkileyici. Her defasında etkileyici. kurtarıcıyı bize yolasın ki bizi gerçekten kurtarmak istemeseydi onun merhametini hak etmesek de o bizi buraya getirdi yeni cennetimize kurtuluş için son şans anlamayanlar için oradaki yazıları okuyordum yani bu adam kendi kendine konuşuyor demeyin sonra <gülüyor> Peygamber yeni cennetteki insanlara öncelik edecek. Ya, peygamber insanları yeni cennete doğru öncelik edecek. Buraları buraya büyük bir ihtimalle bağışlanmak için falan bırakılmıştır, bırakılmıştır ama ben hepsini toplayacağım. Peygamberin tohumu tahta oturacak ve insanların dağlarına alevlerle boğacak. Alevlere boğacak. Peygamberin tohumu rahminde büyümeye devam edecektir. Bu da çok büyük bir ihtimalle Peygamberin Bir tanecik eşi kayıtlarını bu şekilde oynatacağım, yeniden oynatacağım. Ee, normal halde oynatırsam alt yazı yok. Excuse me. Where am I? or as close as see till judgment day. Eyvallah abi, çok bilgi verdin. Peygamber'e veya artık whatever kutsal varlığa başlamış ne varsa al alıyorum abi. Hepsine <gülüyor> el koyuyor. <gülüyor> Kuzu şehrimizin geleceği. Ya Peygamberin tohumuyla kuzu delikleri kişi az çok aynı. Baştan sağ olasın abi karşıladığın için. Tam tırlı silah bir bilgi. <gülüyor> and the giving of thanks, and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet had struck down a the enemies it wouldn't me, and not railed against the sudden beneath us, it If the prophet had just railed against the southern beneath us, but not except the three golden gifts of the pounders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the three golden gifts of the pounders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden and not purged the vipers of the Orient, it. Would Hocam siz biraz şey gibisiniz ya böyle e, o da olur bu da olur falan hani nereden susarsa Carter falan kafası biraz yani çok da şey değil yani çok da net bir argüman değil aslında. Selam hocam. Ben de yeter miyim acaba? <tüver sindice> Will you Hey, I'm just looking to pass through. Abdest almadan giremiyoruz şehre arkadaşlar. Bu arada yani abi oyunun oyun gerçekten çok etkileyici ya. Şuna bak abi. Hocam tamam. Come Tamam hocam abdesti hazırım. Hey. Hocam abdesti bozmadık ya. There. The the jet. What do you want? We deal, this right now. I told you, not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Bu odadan bile çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz aslında. Yani Booker DeWitt aslında alkolik birisi, hayatı çok düzenli değil. Ee, ofisi ve yatağı aynı yerde. Ee, sürekli kumar oynuyor at yarışı şeyleri falan filan var tabancası falan var tehlikeli birisi orduda görev yapmış başarılı bir şekilde görev yapmış baya tehlikeli birisi yani ve yani ne bileyim abi çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz ya adam çay falan içiyor mesela <gülüyor> bu adam neden çay içer ki That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning him and our prophet father Comstock our Comstock so that we may follow in the prophet's path amen, amen. Allah Our prophet fills our lungs with water so they may better love the air. Kalbimizi durdurmaya çok sever ki kalbimizi sevgiyle de olsun falan. So Washington, hear Kim işgal edecek lan buraya gök yüzün şehriniz var. Başka bir zaman için başka bir Nuh'un gemisi değilse Kolombia nedir? Kocaman besaydım abi Kolombia. Kocaman besaydım. Just ya yani böyle bir şehrin içinde de abi bulmam gereken bir kız var diye direk dolaşmak çok da güvenli değil ne bileyim <gülüyor> biraz aykırı hissettiriyor ama e, bu arada ses konusunda yine e, feedback verirseniz çok mutlu olurum e, ses ayarlarına ayarlamaya çalışıyorum dengelemeye çalışıyorum biliyorsunuz derim gibi yorumlarda şey yapmayın likelerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin affedilirim. Manyak anama, şehir harika ya. Şehir muhteşem ya. gondola, good to see you. hocam, sağ olasın. Kendimize geldik. Çok teşekkürler. Nazik insanlar da var işte. Hakikaten güzel bir gün, güzel bir şehir, güzel bir meydan yapmayı biliyorlar ya. Selam Çocuk. <gülüyor> Heykelin aslında sakalları şeye benziyor. Ee, Kutlu'nun solun kaşlarını falan benziyor, solun kaş değil dokun falan benziyor. Bugün belirli ki muazzam bir kutlama var, özel bir güne denk gelmişiz. Böyle bir bayrama denk gelmişiz. Selam hocam. İşte böyle nazik insanlar da var ya. Bu şehirde böyle nazik insanlar da var ya. Çok fazla höllük var ama. Fair. <gülüyor> Çok hoş detaylar eklemişler böyle oyunun başlangıcına. Şehri bir süre için yaşayabiliyorsunuz. içinize çekebiliyorsunuz. çok yüzyıldır mısın? Çok naziksiniz. Çok teşekkürler instead man oyun çok iyi diyorum ya. Sadece bu oyun çok iyi diyeceğim başka bir şey demeyeceğim. Sahte çoban yalnızca sürümüzü dağıtmak için yollar arar. Okay, bir sahte çobanımız var. Siz ne yapıyorsunuz böyle köşelerde saklanarak? Sizsiz sizi, sizi, sizi. İşte gideceğimiz yer nihayetinde orası. My good Hello. Selamünaleyküm hocam. Look <gülüyor> If I told you a man could hoist a one-ton stallion straight into the air, would you believe me? Well, friends, I am here today to tell. Those are no flights of fancy. Those are no tall tales told behind the pool hall. No, sir, no ma'am. Those are vigors I'm talking about. Brought to you courtesy of Mr. Jeremiah Fink himself. Jeremoya Finch the a bit sweet and O BCS seviyelerine bir oynama oldu ben oyun oynarken bir şey diyecektim ama o yüzden diyemedim. Okey bu şekilde küçük küçük paralar yapabiliyorsunuz oyun içinde. Şu panellerin etrafında farklı oyunlar oynayarak oyunun başında küçük küçük, küçük şeyler kazanabiliyorsunuz. zaman bilgisayarımız donduğu zaman ne yapağımızı biliyoruz bundan sonra hmm. <gülüyor> Ehe! Dediğim gibi son bir yerde daha orayı birazcık daha para kazanacağız. Ehe! Ne kadar paramız oldu? 180. Lan iyi paramız oldu bu arada ha. Fena değil paramız. Tuzu da doldurduk. Heads. Come on, let me through. Heads. Or tails. tails. Tüh. You told you. Hmm. I never find that satisfying as I imagined. China, there's always next time. I suppose there is. bakıyorsunuz? Para. <gülüyor> Hadi şimdi dürüst oğlum. Hangi şey hangi oyunda size böyle bir manzara ile karşılıyorlar? Hangi oyunda böyle manzara ile karşılaşıyorsunuz? Buna dikkat edin. Arkadaşlar bu arada yorumlarda lütfen spoiler olmasın e, hikayeye dayalı bir seri olacak o yüzden e, bunu bu konuda hassas olalım hepimiz lütfen okay Madame Lutece, I have read all your books on the sciences. Mama says it's not a fit occupation for a lady but I think she's jealous of our cleverness. Is it true that only you are allowed to visit the girl in the tower? If the lamb is lonely too I should like to meet her as we would have much in common. Warmest guards Constance. Vau. Wow. Kadının heykeli dikmişler. Bang. Sahte çobanı işaretiyle tanıyacaksınız. Then them. Sorry. No sale. <laughs> Silly. There's never a charge for the raffle. Even sleeping under a rock? 77. 77. That's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl. Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? <laughs> all right then. The winner is number six. 77 Now 77, <gülüyor> Ve dünya birden kirlendi. yazıyor orada ya reklam abi reklam sadece reklamciyim ben. <gülüyor> Gel gel gel gel. Oh. Wo wo okay. okay. okay. Gel gel gel gel gel. Varın başka. Hah? Ben ne deserve? <gülüyor> whoa whoa okay okay okay okay okay şöyle bir gelsek şey yapsak Okay, Abiciğimi saldırıyor. Stop vurma lan! Hemen de öldün be abi. Ha? Oh oh taban oldu artık. Wow. Lan. Kaçırdık ve bu kırda kendisini tam karmaşanın, çirkinliğin, bir sürü kötü ve hoş olmayan şeyin ortasında bulmuşken bu bölümü de burada bitirelim. Ee, metalden, taştan, mele meleğimize bakarken güneş tam meleğin arkasından e, bizim üzerimize vururken. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir, destek olmak için aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak iyi olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.